herkese merhabalar bu eğitim videomuzda paytil ile e, Algo periyodik ödemelerinden bir örnek anlatacağım periyodik ödemek derken belli aralıklarla devamlı yapılan örneğin bir kira kontraktı olabilir örneğin bir bağış bir yardım kontraktı olabilir bu şekilde örnekleri bir burada kullanabiliriz şimdi bakın burada yine bir metot import ettikten sonra bir metot oluşturacağız define ile daha sonra bu metodu yine bizim main e, fonksiyonumuzda çağıracağız. Şimdi bakın burada template fee diye bir şey var. Daha önceki videolarda hatırlarsanız bir limit koyuyorduk. 1000 algodan aşağı olsun. Yanlış ödemeler olmasın diye. Bakın burada bir periyot var. Bir de duration var. İkisi de kullanabilir. Yani örneğin 50 günde bir yapılan şey şu kadar sürede yapılan işlem gibi bu periyot yani bir periyot bir de süre. Bu şekilde de şeylerimizi işleme alabiliyoruz. Şimdi bakın. Template lease. Şimdi burada biz bir kere base64 bizim e, algodaki yaptığımız e, bu tür para transferlerinde genellikle kullandığımız veri tipi base64 oluyor. Şurada herhangi bir rakam var. Bu kira için kullanılan şeydeki bir e, bir şey düşünebilirsiniz. Şimdi bunu detayın altta daha güzel bakacağız. Lease kısmında. Bak, bakın burada şu amp dediğimiz şey kısmını şurada vurgulayacağım. Ben size gelelim. Amount demek yani. Miktar. Bakın burada 2000 bir miktar var. Kendiki kendi elinde olan. Bakın 2000 miktar varmış. Fakat limitimiz 1000. Onu hatırlatıyorum. Şimdi bakın burada receiver'ın adresi. Yani bu alıcı olarak şu kişiye bu periyodik ödeme gidecek. Ve süre olarak da bunu hatırlarsanız 30 saniye, bu milli 30 saniye bu şeyi gönderme esnasında bu kadarlık bir timeoutla bekleyecek. Şimdi bunları büyüklük olarak yazdık. Bu büyüklüklerin detaylı olarak alttaki kullanımını yine detaylı bakacağız. Bakın şimdi periodic payment ismiyle bir metot oluşturuyoruz. Ve metodun içerisinde bakın bu büyüklüklerimizi buraya tek tek parametre olarak aldırıyoruz. Template fee ismiyle yine template fee olarak alıyoruz. Periyodu alıyoruz, duration alıyoruz, lease alıyoruz, lease kirayi alıyoruz, amount miktarı alıyoruz, reserve alıyoruz ve alıyoruz. Şimdi bu olabildiğince tüm detaylar alıyor. Bizim her yazdığımız kontrat bu kadar detaylı şeyi içermeyebilir fakat burada bütün detayları vurguluyor ki bakış açımız gelişsin hem de kodlama mantığını anlayalım. Şimdi bakın, periyodik ödemenin kor ana şeyini burada yapıyor. 3 tane burada sorgulama işlemimiz var. Ve günün sonunda da bunu neticelendireceğiz. Birinci sorgulama. Bakın. Ödemenin tipi. Enumeration'ı hatırlarsanız 0, 1, 2 numaralı oluyordu. Payment. Bu bir ödemedir diyor. Ve ödemedeki miktar bakın template fee'nin altında olmalı. Yani 1000'in altında olmalı. Bu 1000 sizin yazdığınız şeyde artabilir azalabilir. Limitimiz bu. Şimdi bakın burada bir periyot kavramımız var ya. Şimdi bakın. First valid ilk doğrulamadan şeyinden sonra bakın bakın burada ilgili periyotun yani 30 gün burada günleri sayarız mesela bakın burada ilk yaptığı işlemden her 30 günde bir olunca bunun modunu alınca sıfırlaması lazım değil mi? Biz periyodu şu şekilde belirledik 30 günde bir bu işlem olması lazım bakın 30 günde bir o yüzden bunu günleri saydıkça sayar her 30'un katı olunca bu sıfır olduğu için tam ödeme yapılabilir anlamına geliyor. Ve burada da bakın süre olarak da diyor. Bakın last validation ilk validation'ın devirlerini sorgulayarak her 30'da bir günü 30 saydığımızı varsayalım. Bu şekilde bir işlem yapabiliriz veya bakın last validation bakın template duration süreyi alarak ilk validation'dan geçen süreye kadar toplayarak last validation'da bu şekilde işliyor ki son ödeme budur diye. Ve burada da kirayı buradaki lease'e eşitliyor. Bakın işlemde bunu bu şekilde sorguladık. Bir, ödeme payment olacak. Belli bir tutardan fazla olmayacak algı ve ödeme periyotların katlarında bu işlem yapılacak ve bu işlemleri yapılınca da şu last yapılan işlem hep akılda tutacak. First'e göre bu tutulacak şu kadar ilk ödemeden şu kadar süre geçti diye ve de buradaki işme, işleme, işleme tabi tutuyor. Tamam bu ödemenin Periyodu ve zamanı gelince yapılacağına dair şey. Şimdi bir ödeme gerçekleştiği andaki durumlar var. Burada da bir alıcı tarafı var. Bir verici tarafı var. O yüzden ödemenin zamanı geldiği ve alıcının doğrulanması. Veya ödeme zamanı geldiği verici, verici tarafının sorgulaması. Şimdi bunlar hangisi alıcı, hangisi verici? Yani alan, ödemeyi alan ve ödemeyi gönderen olarak söyleyeyim. Bunlar şimdi burada gözlemleyelim. Bakın, şimdi buraya bakalım burası alıcı kısmı. Niye? Bakın. Daha önceki kısımlarda da global zero adresi bir konu vardı. bunlar daha önceki iki videoda anlatmıştım. Ne oldu? Bakın burada tek sinir receiver'ı ilgili receiver'da şu kadar miktar gitti ise yani global zero adreste receiver'a şu kadar miktar gitti ise bu da entledi. Yani şunların olmasıyla bu birinci şey, teyitleşme kısmı. Şimdi ödeme ya alıcı tarafından doğrulanır ya da gönderen tarafından doğrulanır şimdi burası gönderen taraf. buraya bakalım bakın gönderme işlemi bittikten sonra kılırman'dır yani bende ne kadar kaldı Receiver gittikten sonraki kısmı buradan şey yaparak kendi hesabı şey yapıyor bakın zero adres sorgulamayı burada yine yapıyor ve time out yani şu kadar sürede ödeme geçsin diye bir time out vermiştik 30 bin milisaniye 30 saniye bunu da bu şekilde yaparak burada da paranın gönderildiğini teyitleşiyor ve buradaki miktar iş yaptıktan sonra sıfır yani miktarda burada yapıyor ödeme bitti gönderildiği gibisinde sıfır kalıyor gönderme işleminden sonra ve bu şekilde de gönderen tarafındaki timeout ve sıfır bilgisiyle işlemi sağlama almış oluyor. Şimdi peki ben ne dedim bu ödeme işleminin periyodik olarak gerçekleşmesi için zamanın gelmesi, sürenin gelmesi ve alıcı tarafından paranın alındığının teyidi veya vakti zamanı gelince ödemenin gerçekleşmesi ve şu timeout'ta paranın gittiğinde ve gönderme işlem zamanında elinde miktarın tamamlandığına da bilginin alınmasını kontrol edeceğiz şimdi bakın burada bunu ent ve or ile bu işlemi yapıyoruz bakın periodic pay core yani şu işlem ve bakın ve periodic pay transfer veya bakın şu parantez olduğu için ikisinden biri gerçekleşti mi bu ödeme gerçekleşti demektir aynen onu yapıyor bakın birinci işlem ve ile şu parantezde şu ikisinden biri veya ile almış ve bunun sonunda da şu Perit Pay e, escrow olarak alıyor bakın yine main fonksiyonu çağırdık ve compile til ile bu metodu çağırdık ve modun signature'ına imzasını döndürmesini istedik kodumuz bu şimdi biz bu kodu nerede yazdık benim bilgisayarımda şöyle geliyorum. Şurada paytil örnekleri. Şu. Bakın burada periyodik ödeme diye şey var. Ben bir tane şöyle yine terminal açıyorum. CD diyorum. Ve şu paytil buraya atıyorum. Enter diyorum ve pardon. Şunu kapatayım. Şuradan enter diyorum. Pardon şöyle bir daha bakalım. CD CD boşluk Python projeleri enter. Evet. LS diyorum. Bakın periyodik ödeme burada var. Python 3 periyodik ödeme diyorum enterliyorum. Ve buna göre de bakın benim sonucum ödemenin limiti for valid için 50 gün buradaki ifade gün olabilir, şey olabilir. Bunu yine çarpanla yapıp last valid için kısmını alıyor. Leasing base 64'te şu kadar kilo şey olduğunu belirliyor. Zero adres ile görüyor. Adres bilgisi miktarın 2000 olduğunu söylüyor. Ve şu adres bilgisi bakın yine aynen. Hem iki taraftan alıcı ve verici receiver tarafından miktar ver şey işlemini bu şekilde kontrol ediyor. Bu şekilde periyodik ödemeler kontraktı yapılabilir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.